Evet arkadaşlar şu an yeni bir Discord ekibi buldum Whispex. Arkadaşlar bedava RP kazanmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Discord'umuzda 5v5, 1v1 turnuvaları oluyor. Yani bedava RP kazanmak istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün selle 5 ESO ve BC 5 yapıyoruz. Hop bir yandan aldım böyle. Pasifim gitti. İkisini pasif aldım. Kim orada. geliyor benim yanıma? Burak ben, kanka. Arkamda dur tamam. Fanları bana sal kanka ben taşıyım kanka tamam mı? Tamam. Ben benim pingim var ping oynadım ama yapacak bir şey yok. Ne olur lan? Adamlar ortamı var mı kanka? Çık çık. Sen al ortamı. Ortaya at şunu ha. Güzel. Pingim var ben pingle nasıl oynayacağım oğlum böyle ya 100 ping ya da. Ne ölümcül tempo mu? O, <gülüyor> Abi sana... bu ne lan Farm kanka tamam farmla hiç kanka Fortum alabilirsiniz son şey yapma da Beyler 5mvse 5 lira atacağız var ya adamlarla Uyuyun başım. Evet Oğlum Abi ben çerdanla oynamak istemiyorum ya. Bütün killeri çalıyor biri. Onlar da mı yasal? Evet. Bana çok güzel ya. First Blood beyler. Devam et kanka vur vur vur. Kanka benim biraz pingim var ya. Şuna biraz vur. Kanka bunda ölümcül tempo var bu arada. Saldırı çıkacak. Çok güzel değil Duvarları abi. Veli var efsane saracak oğlum bu oyun ya. Pingim Kanka mi? benim pingim var ya. Benim Dur de sıkıntı. pingim var. Benim de var. Sağsana kanka. Kanka, kanka. 50 pingden aşağı inmiyor ya. Abi 14 pingim var. Helal. 14. Abi tamam abi eski manyasu. Hop hop hop hop adam var Yasuo mine amına koyayım. Oğlum pingim olmasa devam. 100'den geçtim ha küfleş e yapacaktı. Ben direkt adamları kaldıracağım tamam bak direkt tamam. Benim uçum var. Ay harbi ya. Ananı. Ay. Ben Abi o küy ne lan öyle? Ne attım o m ben ya? Avengers: lan ne yapo? Ne ola napo? Oğlum Ölmeyeceğim dur, dur, dur. ben ölmem. Kristen ana Oha dur, dur. abi o böyle Abi çok güzel ya. <gülüyor> gel giriyorum gel giriyorum gel. Kanka adım Abi dur. adamı geçtim ya. Kanka 300 binim var 300. Ada da da da da Tamam aldım bunda kanga, kanka çok güzel. O benim pingim olması var ya, canım. Şu anda ne yapayım? Güzel ses abi. Güzel ses. Kanka istersen mide mid geçebilirim ya da ezlen bir yer varsa gelebilirim kanka sarımçık. Giriyorum, giriyorum gel, giriyorum gel. Üf ne kaldırdım be. Kaldırmayın <gülüyor> Abi ne yaptı olum ben ya plays yaptım var ya EQ ile ikisini kaldırdım kanka sonra baam ulti ne şey, değil Abi, de bir şey Beler. Beler. Var, Beler, bir dakika, bir size bir şey dedim beyler Altınmış düngüm var haksanıza Beyler bir dakika biz size bir şey diyebilir miyim Talan'ın asisti skoruna baksanıza kanka bir <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi ya <gülüyor> <gülüyor> Adam yazık ya Adam veriyor ben yazabilmem Ben de hep yazabilmem fan var FANMARı den alayım Box yapalım beni hadi, hadi. <gülüyor> Oğlum çiftçik buradan çıkma Mino olmadan bir şey yapamayız ya Bu bu bu Aldım Kanka re atarım Ben de re mu? Size bir şey değil mi? Eee adamlara yakın olsaydım fla, yani flashim olsaydı ben almıştım onları hepsini. Seninkini Berat katmıştı galiba Tallah. Merak <gülüyor> <kat> etme. <gülüyor> <gülüyor> Bırak benim 2 2 flash'ı gördün mü? Gö gör benim kanka gördü mü? Gördü mü? Gördüm. Onların <gülüyor> poc'ını sikeyim. Vuradım <gülüyor> içimizden geçti. <gülüyor> ben de aldım. Dün var ya. Kaya ping ping oynamıyor bu arada sarmıyor ya hiç ransa support benim. Beyler, rey rey rey. Re. Beyler video başlamamışım oğlum. Bana ne? Şaka amına koyayım. <gülüyor> Beyler herkesin reisi var. Bir tek şunu yok oda geliyor. Benim yok. Sekiz saniye bekleyin. Kılavuzu girmeyin, kılavuz girmeyin. 4 ha. saniye. Hadi e, gir amına koyayım, gir ya. Hop aldım ben onu. Ben de ölçüye bastım da açmadı Ya. Ya, yandan bir oyuncu geldi. Oğlum dayı kazandık ya. Bu fight'ı koy başına bırak. Senin mi dişini koyayım kanka? Kanka benim söküğü söküğü pozisyonumda koyacağım, tam bir yerlere lan Erika kanka? Gençler 2 2 12. Umut kulağı alalım. Ellemeyelim. Kanka sen gidersin ben aldım bu arada ya. Ama genelde benim aklım kanka orada ben oynadım, anladın mı yani? <gülüyor> Ya herkes kasmış benden Sen sen adı neydi kanka? Lucky. Oyunda kadın ne kanka Döner. Aa. Döner Öldüren, öldüren adam. Ya ben de ping var ya. Biraz gider ya. Enir'de de bende de pink var ya. Kaç Kaçaldır ben 60 pingle 50 ping. Ananı bacını öldük ya bende Şurayı oynayıp önesem var ya oyunu direkt bitiririm biliyor mu? Direkt bitiririz yani şu oyunu. Aha bu adam öldü. Bitirmeyelim lan, senek kalalım. Bunda Bora gidiyor herhalde lan. Yok. <gülüyor> Arkamızdan birileri geliyor ya söyleyeyim 4 5 yiyecekler ha, 5 yemezler 3v4 atarız ama gelin yani. solu çıkalım gelin solu çıkalım o zaman gel gel gel gel, gel Bence benim king'im var atamayabiliriz Ananam Oho ne vurdum ya bak, bak bak Güzel çaldım ya Şimdi bir şey değil mi? diyemiyorum ya Yavru ayına bırakıyım sen Bu duvar ne lan? İlkine baksana <gülüyor> Oğlum adam bizi ölüyo ya ha? Adamın Adam benim canımı adamı... aldım Kestim lan Ananı bacını siktim oğlum sen gel buraya çabuk Peki beyler şuna bakın Hahaha <gülüyor> O boyu ulti ben attım amına. Ortu nasılıldı kanka? Adamlar kapısından dayanmasanız mı artık hani? Beyler, ortu nasıl oldu onu söyleyin siz bana. İki kişiyi ortu tuturdum onundan ortaya. Dendi iki kişi tuturdum ama ulti <gülüyor> Kanka sağ sağa falan girme. Hemen içeri girelim. Aha, aha, bana kilit aldılar nasıl kazı? neyse evet, güzel güzel güzel güzel. Mıyon mıyon ne diyor mıyon ne bekle be. Gel gel. Şu an benimle çekinmek istiyorum. Ama baranıyor. Baran almışsınız da. Ben saçımı düzeltiyorum. <gülüyor> <gülüyor> gir abi, gir abi, gir gir gir gir gir. Abi açma sakın kanka. Ben aldım. Beller bitirmeyin, bitirmeyin. Gel Oğlum video, video. Beller havaya atalım hadi. Abi komboyu gördünüz, komboyu gördünüz. Üç tane ultik idiler bu arada. Ananız, ki, oğlum nasıl Q'yu kaçırdın görüyor musun bunu? Abi dünyanın en saçma çarışı. Bele orada adamları iteceğinize mesela gelip burada ejder yapabilirsin. ben yani. Bak... Bele şey ben işte direkt son iteğimi çıkıyorum. Ya, işte ya abi ya. Oh. Neyse kanki 800 kaldığımızı biz gösterdik ya. Ne var? Abi bana bir honor verirsiniz abi. Kanka sana bir şey videoyu izlersen nasıl sakin kaldı verdin mi görürsün kanka bu arada S aldım ben. Bir şarkı duyduğum. Beyler videonun sonuna geliyorum. Bak abi, bu video çok güzel oldu. Be benim benim sayemde kanka bu arada es aldım ya. Evet, ya. Kanka işte Af o kadar yani görüyor mu yani o kadar asist aldın ya en şey aldım yani. Aşaklarımı. <gülüyor> sen bir de yüce kral garanti çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Dur açsana ne çıkacak kanka merak ettim açsana videoda. Videodayken aç. Ne? Destansı. Ne çıktı. Kumları kazacağım. Ha çöp. Yanla oynayamam ki abi. <gülüyor> evet arkadaşlar, 1800K videomuzun sonuna geldik. Daha fazla like atmaya, eğer kanalıma aboneyseniz abone olursanız aboneysen, sevinirim. Açıklamada Discord var. Gelin beraber oynayalım, RP e kazanalım. Görüşürüz, bay bay. Onca RP e var şamanda. Aynen. Hadi bay bay.